Evet, kasalar patladı, masa çöktü, dün söylenen bugün değişti, küçük hesaplar milleti yaktı, vakit tamam, geliyor Erbakan, 54 yıl oldu, milim şaşmadık, millet için koştuk, ümmet için yandık, kopyalar düştü, asıl meydana çıktı, Vakit tamam. Geliyor Erbakan. Konuşmalarını yapmak üzere. Bu terim genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın kürsü teşviklerini arz ediyorum. Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <gülüyor> Cenab-ı Allah bu buluşmamızı, bu toplantımızı en büyük hayırlara vesile kılsın. Milletimizin, İslam aleminin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın. Toplantımız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Gerçekten de Trakya'da, Tekirdağ'da, Çerkesköy'de bu muazzam manzarayı gördüğümüz zaman... Bu tıklım tıklım dolu olan salonu gördüğümüz zaman, bu coşkuyu, bu heyecanı gördüğümüz zaman bütün dış güçlere, bütün zalimlere, ırkçı emperyalizme buradan haykırıyoruz ve diyoruz ki işte Çerkesköy işte Tekirdağ, işte milli görüş, işte yeniden refah! Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. Aslında çok zor bir coğrafya olarak görülen bir bölgede, bir beldede gerçekten de bu muazzam topluluğu, bu aşkı, bu heyecanı görmek bizleri ziyadesiyle bahtiyar ediyor. Burada gelirken ilçe başkanımıza da sordum, salon kaç kişilik dedim, 700 kişilik deyince içimden bir miktar endişe ettim. Burada bu saatte Trakya'da, Çerkezköy'de 700 kişilik bir salon inşallah dolar, inşallah güzel bir program olur diye düşündüm. Ancak gelip gördüğüm manzara gerçekten de bizleri etkiledi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki Tekirdağ'da 700 kişilik salon doldurmak Kocaeli'nde, Sakarya'da, Kayseri'de, ...Urfa'da yedi bin kişilik salonu doldurmakla eşdeğerdir de onun için. Tekirdağ'da bir tane üye yapmak... ...Kocaeli'nde 100 tane üye yapmakla eşdeğerdir de onun için. Bunu İzmir'deki başkanlarımıza da ifade ediyorum. Burada da söylüyorum elhamdülillah... Tabii bu muazzam manzara, bu aşk, bu heyecan davamızın bereketinden kaynaklanıyor. Elhamdülillah. Bundan yıllar önce milli görüş partilerimizden bir tanesinin bir teşkilat toplantısına programına katıldım. Orada milli görüş çınarlarımızdan eskilerden büyüklerimize yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket veriliyordu. O plaketler verilirken bir tane Milli Görüş çınarımız, büyüklerimizden bir tanesi sadece birkaç cümlelik çok kısa bir konuşma yaptı ama saatlerce yapılacak konuşmadan daha etkili, daha anlamlı bir konuşmaydı. Ne dedi o büyüğümüz? Plaketini aldıktan sonra dedi ki: "Yıllardan beri sayısız partilerimizi kapattılar ama velakin kalplerimizi kapatamadılar." dedi. Kalplerimizi kapatamadılar. Şimdi bugün de Çerkesköy'de gördüğümüz bu manzara o milli görüş çınarı büyüğümüzün o ifadelerini vücut bulmuş bir halidir. Geçtiğimiz günlerde ziyaretimize gelen büyüklerimizden bir tanesi de Erbakan hocamızın bir tarihte şöyle söylediğini ifade etti. Ben de ilk defa duydum. Demiş ki Erbakan hocamız bize savurdukları salladıkları palaların sadece rüzgarı diğer partilere değseydi, hiçbir tanesinin bugün esamesi dahi okunmazdı. Ama biz dimdik ayaktayız demin. <gülüyor> Dört tane partisi kapatılmış, beşinci partisi maalesef ifsad edilmiş, bu arada defalarca bölünmüş, parçalanmış, bu arada Kurucu lider, hareketin banisi rahmetli olmuş, bunun üzerinden 12 sene zaman geçmiş, bu kadar zorluğa, bu kadar olumsuzluğa, bu kadar imkansızlığa rağmen halen daha bu salonlar böylesine patlıyor, böylesine coşuyor, böylesine dışarıya taşıyor. İşte bunlar milli görüş davasının bereketidir, davamızın nasıl mübarek bir dava olduğunun göstergesidir elhamdülillah. İşte bu nedenle Erbakan hocamız diyordu ki hiç kimse ama hiç kimse bu davaya şeref katamaz. Herkes ama herkes ancak bu davaya katılmakla şeref bulur diyordu Erbakan hocam. İşte bu mübarek davanın dava elleri olmayı bizlere nasip eden Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Elhamdülillah diyerek Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz ve Cenab-ı Allah'a bizleri bu davadan ayırmasın diye niyazda bulunuyoruz. Aynen Erbakan hocamız gibi son nefesimize kadar bu hak dava uğrunda mücadele etmeyi bizlere Cenab-ı Allah nasip eylesin. Cennetinde Erbakan hocamızla buluştursun, Erbakan hocamıza komşu eylesin inşallah. Tabii ki Biraz evvel konuşmacılarımızın da ifade ettiği gibi salonun çok önemli bir bölümünü dolduran hareketimizin kardelenleri olarak nitelendirdiğimiz milli görüşçü hanımefendilere hususi teşekkürlerimi arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hareketimizin, partimizin dinamosu, itici gücü, Heyecan ve coşku kaynağı, milli görüş gençliğini selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Allah onlardan razı olsun. Ve tabii ki her zaman ifade ettiğimiz gibi hareketimizin manevi gücü olmazsa olmazımız, ak saçlı, ak sakallı 40 senelik, 50 senelik milli görüşçü büyüklerimiz, Onların da ellerinden öpüyorum. Cenab-ı Allah onları başımızdan eksik etmesin diyorum. Hoş geldiniz. <gülüyor> Ve tabii ki hanımıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tüm Çerkezköylülere, tüm Tekirdağlılara, hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun inşallah. <gülüyor> çok değerli ilçe başkanımıza, çok kıymetli il başkanımıza, ...bu programın organizasyonunda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara... ...en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. Misafir, il ve ilçe başkanlarımıza... ...çok değerli MKYK üyelerimize... ...kıymetli genel başkan yardımcımıza... ...sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin temsilcilerine... ...bütün protokol mensuplarına, misafirlerimize teşekkürler ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan, iştirak eden değerli basın mensuplarına... Güvenlik güçlerimize teşekkürler ediyorum. Onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Çok değerli Tekirdağlılar, çok kıymetli milli görüşçüler. Hepimizi derin üzüntüye boğan deprem felaketinin meydana geldiği günün üzerinden yaklaşık bir ay zaman geçti. Şu an itibariyle 50 bine yakın insanımızı kaybettiğimizi biliyoruz. Karşı karşıya kaldığımız tablo ve çektiğimiz acılar, millet olarak çektiğimiz acılar gerçekten de kelimelerle tarif edilemez. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah onları şehitlik mertebesinde kabul etsin inşallah. Onları şehitlerden saysın inşallah. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Bütün milletimizin başı sağ olsun, bütün ülkemize, bütün milletimize bir kez daha geçmiş olsun. Cenab-ı Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın, böyle felaketler göstermesin. Ve tabii ki depremzedelerimize de Cenab-ı Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Yar ve yardımcıları olsun, onları bir an evvel selamete çıkarsın, yaraların bir an evvel sarılmasını inşallah bütün milletimize, bütün ülkemize nasip eylesin. Yeniden Refah Partisi olarak ilk andan itibaren tüm teşkilatlarımızla adeta seferber olduk ve gençlik kollarımız başta olmak üzere depremi haber alır almaz bölgeye koşarak enkaz başlarında, yardım faaliyetlerinde, kurtarma faaliyetlerinde yetkililere, AFAD'a ve vatandaşlarımıza yardım ettik. Yeniden Refah Partisi olarak kısır politik tartışmaların ince siyasi hesapların karşılıklı siyasi atışmaların içerisine asla girmeden milletimiz bu acıyı yaşıyorken milletimiz enkaz altındayken bizim siyaset düşünmeye vaktimiz yok. Bizim ona buna laf yetiştirmeye vaktimiz yok. Bizim bir saniyeyi dahi kaybetmeye vaktimiz yok diyerek deprem bölgesine koştuk ve vatandaşımızın derdiyle dertlendik. Yaraların sarılması için Teşkilatlarımızla seferber olduk. 12 yakın teşkilat mensubumuzla enkazlardaki arama kurtarma faaliyetlerine, hayır faaliyetlerine, yardım faaliyetlerine canla başla gecemizi gündüzümüze katarak destek olduk. Depremin yıktığı illerimizin dışında o bölgeden bu tarafa hicret eden vatandaşlarımıza da büyük şehirlerimizde ve diğer tüm illerimizde yardım seferberliğine giriştik. ...onlara yardımcı olmak ve yaralarını sarmak için mücadele ettik. İlk andan itibaren genel merkez kriz masamızı ve bütün illerimizde de ilk kriz masalarımızı kurduk. Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de, Mersin'de, Elazığ'da, Urfa'da depolarımızı, lojistik merkezlerimizi oluşturduk. Gelen yardımların düzenli, tertipli bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için... Bu depolarımızı hizmete soktuk. Bugüne kadar yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak 380 tır dolusu yardım malzemesini bölgeye gönderdik. 200'ün üzerinde iş makinası ve vinci bölgeye gönderdik. 62 adet jeneratör, 432 adet çadırı yine teşkilatlarımız bölgeye gönderdiler. İstanbul Teşkilatımız bunlara ilaveten Kahramanmaraş'ta bir çadır kent kurdular. Yine bu bölgede iki tanesi Kahramanmaraş'ta olmak üzere 7 tane aşevi kurdu teşkilatlarımız ve günde 2000-2500 kişiye 3 öğün yemekleri yine bu aşevleri vesilesiyle verdiler. Yeniden refah partisi olarak koordinasyonu kolaylaştırmak için ilk andan itibaren kardeş şehir uygulamasını başlattık. Depremden büyük bir şekilde etkilenen 10 ilimizi Diğer kalan 71 ilimizde kardeş iller ilan ettik. Her ilimiz sorumlu olduğu deprem zede ilimizin bilincinde oldu ve böylece o ile yoğunlaşarak faaliyetlerini çalışmalarını yaptı. Bundaki amacımız bütün illerimizin sadece bir bölgeye yoğunlaşması diğer bölgelerin akim kalmasının önüne geçmek. Böylece depremden etkilenen 10 ilimize de adaletli ve dengeli bir şekilde teşkilat olarak yardımlarımızı ulaştırdık. Böylesi büyük bir felaketten dolayı böyle büyük bir seferberliği başlatan bütün teşkilatlarımızdan emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşkilatlarımız dışında da 85 milyon milletimizin seferber olan yardım için canını dişine takan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 Hatta ve hatta milletimizden helallik istedim. 21 yıldır kimseye nasip olmayan yetkilerle bu kadar uzun bir süre iktidarda olan AK Parti iktidarının elbette ki sorumlulukları vardır. O bulundukları makamlar sorumluluk makamlarıdır. Bugün iktidar tarafından bir sene içerisinde 468 bin konut yapılacağı müjdesinin verilmesi elbette ki olumlu bir gelişmedir.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 Orman yangınlarına, depremlere sürekli olarak maruz kalan bir ülkede bu faaliyetlerin daha etkili bir şekilde yürütülmesi için Doğal Afetlerle Mücadele Bakanlığı'nın kurulması çok derece önemlidir. Tabii bununla birlikte bilim adamlarımızın sürekli işaret ettiği İstanbul depremine karşı gerekli önlemlerin alınması da hayati öneme sahiptir. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Marmara bölgesi Türkiye'nin kalbidir.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 Berlin dışında nüfusu 2 milyon olan şehirleri dahi yok denecek kadar az. En büyük şehirleri 2 milyon nüfuslu, sadece bir tane Berlin var, 3,5 milyon nüfusu. Bizim İstanbul'umuz 16, 17, 18 milyon olmuş, halen daha Kanal İstanbullarla 3. köprülerle İstanbul'u büyütmenin peşindeyiz. Halbuki biz İstanbul'daki nüfusun Anadolu'da dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamamız lazım.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 Bundan sonra böyle felaketlere duçar olsak dahi böyle büyük kayıplar yaşamayacağız, böyle büyük acılar inşallah yaşamayacağız. Çok değerli kardeşlerim, çok kıymetli Tekirdağlılar. Hepinizin bildiği gibi seçimler 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Anayasaya göre seçimlerin savaş hali dışında herhangi bir sebeple ertelenebilmesi mümkün olmadığı için seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı bizzat Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da dile getiriliyor. Hepinizin yine çok iyi bildiği gibi bizler yeniden Refah Partisi olarak bugüne kadar seçimlerin tarihiyle ilgili hiçbir tartışmaya girmedik. Neden? Çünkü biz her günümüzü bu pazar seçim olacakmış gibi harcadık da onun için elhamdülillah. İster 14 Mayıs'ta ister 18 Haziran'da isterse bu pazar seçimi yapsınlar. Bugün Türkiye'de seçimlere en hazır olan parti, en hazır olan teşkilat, yeniden Refah Partisi'dir, yeniden Refah Teşkilatları. Ülkemizin ve milletimizin bugün her zamankinden daha fazla, önce ahlak ve maneviyat prensibiyle hareket eden, projeleri, çözümleri, yol haritası, istikameti, hedefleri belli olan, Hakkı üstün tutan, paylaşımda ve yönetimde adaleti esas alan, önce ahlak ve maneviyat anlayışını üstün tutan, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi modeline esas alan, önce imtiyazlılar, önce dış güçler değil, önce mazlumlar, önce ezilenler, önce millet diyen milli görüş anlayışına yeniden Refah Partisi'ne ihtiyacı var. Neden yeniden Refah Partisi'ne ve milli görüşe bu kadar ihtiyacımız var? Sizlere açıklayayım. Ne diyordu Erbakan Hocamız? Eğer milli görüş zihniyetiyle yönetilmezsek başımıza üç tane felaket gelir diyor. Nedir o felaketler? Birincisi aç kalmak. İkincisi borca esir olmak. Üçüncüsü de işsiz kalmak. Allah gani gani rahmet etsin. Erbakan Hocamızın hiçbir sözü boşa söylenmemişti. İşte bugün 97'de 54. hükümet görevi teslim ettiğinden bu yana 25 seneden beri biz milli görüşle yönetilmiyoruz. Ve bu aradan geçen 25 senede hatta 26 senede bugün geldiğimiz noktada Erbakan hocamızın bu uyarısında ne kadar haklı olduğunu görüyoruz. Aç kaldık, işsiz kaldık ve borca esir olduk. Nereden söylüyorum bunu? Bugün asgari ücret ne kadar? 8500 lira. Yoksulluk açlık sınırına kadar 9500 liranın üzerine çıkmıyor. Ne demek bu? 8 milyon asgari ücretli vatandaş ailesiyle, çoluk çocuğuyla beraber açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. En düşük emekli maaşına kadar 5500 lira. Yoksulluk değil, açlık sınırının neredeyse yarısı kadar bir maaşı emeklisine reva görüyor. Milyonlarca emekli de açlık sınırının altında bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45'i aç aç gezmiyorsa sadakadan dolayı zekattan dolayı sosyal yardımdan dolayı dayanışmadan dolayı yoksa matematiksel olarak elde ettiği gelir açlık sınırının altında karnını doyurmasına yeterli düzeyde beslenmesine bile yeterli değil. Yoksulluk sınırı ne kadar oldu bu ay? 30 bin lirayı geçti. 30 bin lirayı dört kişilik bir ailenin Kimseye muhtaç olmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için ayda 30 bin lira gelire ihtiyacı var. Bu rakama göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul. İşte 2021 yılında 11 milyon bin vatandaş gıda yardımı alıyor. Kim söylüyor bunu? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı söylüyor. 11 milyon bin vatandaş gıda yardımı almış. Geçen kış 4 milyon haneye doğalgaz ve kömür yardımı yapılmış. Bu sene 4 milyon aboneye elektrik desteği yapılacak. İşte Erbakan hocamızın milli görüşle yönetilmezsek aç kalırız sözünü bize hatırlatan gerçekler. Halkın yüzde 45'i aç, yüzde 85'i yoksul. Bununla beraber borca esir olmak. Diyordu ki eğer milli görüşü seçmezseniz borca batarsınız borca esir olursunuz. Bakın bu hafta daha rakamlar güncellendi. vatandaşın bankalara olan toplam borcu, Ak Parti iktidara geldiğinde 6.6 nokta milyar liraydı. Bu hafta güncellenen rakamlara göre 85 milyon vatandaşın bankalara olan borcu bir buçuk trilyon liranın üzerine çıktı. Bir buçuk trilyon liran. Ne demek bu? Ak Parti iktidarı döneminde vatandaşın bankaya olan borçları 230 misli arttı 230 misli. Bu istatistikten sonra başka ekonomiyle ilgili aslında hiçbir şey anlatmaya gerek yok. Bu halkın, bu milletin alım gücü, gelir seviyesi yeterli olsa gidip de bankalara bu kadar borçlanır mı Allah aşkına? Bankaya olan borcunu 230 misli arttırır mı? Neden? Geçinemiyordu onun için kredi kartına yükleniyor, banka kredisine yükleniyor ve giderek boğazına kadar borca batıyor. 6.6 milyar liradan 1,5 trilyon liraya gelmiş. Özel sektörün borcu AK Parti iktidara geldiğinde 88 milyar liraydı. Bu hafta güncellenen rakamla 8.8 trilyon liraya çıktığını gördüm. 100 misli artmış, 100 misli. Yani sadece hane halkının vatandaşın değil Özel sektörün, şirketlerin, firmaların borcu da yüz misli artıyor. Bununla beraber çiftçinin borcu, AK Parti iktidara geldiğinde iki buçuk milyar liraydı, bugün iki yüz milyar liranın üzerine çıkmış. Seksen misli artmış. Kamunun borcu iki yüz elli altı milyar liraydı, bugün geldiğimiz noktada dört buçuk trilyon liraya çıkmış. Yani neredeyse yirmi misli artmış. Türkiye'nin devlet ve millet olarak özel sektör olarak toplam dış borcu AK Parti iktidara geldiğinde 132 milyar dolardı. Bugün 445 milyar dolara çıkmış. Ne diyordu her bakan hocamız? Milli görüşle yönetilmezseniz borca esir olursunuz diyordu. İşte alın size tab. Vatandaşın banka borcu neredeyse 100 milyar dolara gidiyor. 1,5 trilyon lira. Kobilerin toplam borcu 1.6 trilyon lira, onların borcu da 100 milyar dolara doğru gidiyor. İşte size borca esir olma tablosu. Borca esaretin en çarpıcı göstergesi. İşsiz kalmak, 1.5 milyon üniversite diplomalı işsiz var. 1.5 milyon. Türk Silahlı Kuvvetleri ordusunu üçe katlamış, üniversite diplomalı işsizler ordusu. Toplamda işsizlerimiz 10 milyonu geçmiş. Yunanistan'ın nüfusu 9.5 milyon. Yunanistan nüfusundan fazla işsizler ordusu. Geçtiğimiz aylarda kamudan 455 kişilik işçi kadrosu açıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki kamu kurumlarında çalıştırmak üzere 455 kişi işe alınacak. Başvuru sayısına kadar 113.852 kişi başvuru. 455 işçi alınacak. Başvuru sayısı 113.852 Trakya'da Marmara bölgesinde bu kadar olmasa da biz Türkiye'yi dolaşıyoruz. Doğuda, Güneydoğu'da iki gençten bir tanesi işsiz. Üç gençten iki tanesi işsiz. İşte daha bugün Çerkezköy'de Van'dan gelen bir amcamız Van'da iş aş imkanı olmadığı için geldik buraya. Bizim çocuklar buradaki fabrikalarda işe girdi asgari ücretle mecburen buraya taşındık burada yaşıyoruz diyor. Neden böyle? Neden halkın cüzdanı boş neden halkın gelir seviyesi yeterli değil, neden milyonlarca insan açlık sınırının altında maaş almak zorunda kalıyor, neden milyonlarca insan işsiz kalıyor, neden istihdama yönelik, üretime yönelik bir yatırım yapılmıyor? Borç, faiz, zam vergi ekonomisi yüzünden. Nedir bu ekonomi? Gider kalemleri dört tane canavar. Birincisi faiz canavar. Bu sene 2023 bütçesinden faize devletin vereceği para ne kadar? 565 milyar lira. Bu sene 2023 bütçesinden 5 tane imtiyazlı holdinge yapılacak garanti ödemesine kadar 100 milyar lira. Bu sene kur korumalı mevduat sahiplerine devletin yapacağı ödemene kadar 150 milyar lira. Bir de üstüne 50 milyar liralık kamudaki israfı koyduğunuz zaman etti size 865 milyar lira. 865 milyar lirayı neredeyse 900 milyar lirayı Siz bir senede faize holdinglere israfa ve kur korumalı mevduata ayırırsanız devlet olarak millete para kalmaz millete kaynak kalmaz esnafa emekliye, memura çiftçiye köylüye, kobiye bunlara imkan kalmaz İşte bu düzenin değişmesi lazım Peki gelir kaynakları ne Gelir kaynakları da üç tane. Yeniden borç almak, borcu borçla kapatmak, borcun faizini de borçla ödemek. Yüzde on faizle dolar borçlanıyor hazine. Dünyanın en yüksek dolar faiz oranları. Almanya yüzde iki ile borçlanıyor. Japonya yüzde 0.2 ile borçlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzde on yıllık faizle dolar borçlanıyor. Milyarlarca dolar, borcu borçla kapat. İkinci gelir kaynağı ne? Devletin, milletin varlıklarını, sanayi tesislerini, arazilerini, lojmanlarını satmak, yok etmek. Efendim Türkiye'de her zaman özelleştirme oluyor. Evet oluyordu ama siz kendinizden önceki dönemin on katı özelleştirme yaptın. 86-2002 yılları arasında Türkiye'nin yaptığı özelleştirme yedi buçuk milyar dolar. 86-2002 arasında. AK Parti'den önceki 16 senede yedi buçuk milyar dolarlık özelleştirme yaptı. AK Parti iktidarı ne kadar özelleştirme yapmış? 20 senede 65 milyar dolar. Kendinden önceki dönemde 7,5 milyar dolarlık özelleştirme, devlet malı satışı, kendi döneminde 65 milyar dolarlık özelleştirme. Borcu borçla kapatmak, yeniden borç almak, devletin milletin varlıklarını satmak, 3. gelir kalemi de zamla vergiyle milletin limon gibi sıkıp suyunu çıkartmak. Son üç senede doğalgaz, elektrik ve akaryakıt başta olmak üzere bu gibi girdilere ve birçok vergiye yüzde üç yüz ila yüzde bin arasında zam yaptılar. Şimdi bu sistemin bu düzenin değişmesi lazım. Milli görüş olmadığı zaman borç, faiz, zam, vergi ekonomisiyle Türkiye idare ediliyor. Onun içinde millete imkan kalmıyor. Millet aç kalıyor, fakir kalıyor. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi ne demek? Gider kalemlerimiz dört tane, faiz, imtiyazlı holdingler, israf, kur korumalı mevduatta bir avuç para sahibine, mevduat sahibine kaynakların aktarılması. Gelir kalemlerimiz ne? Yeniden borç almak, borcu borçla kapatmak. Devletin, milletin elinde avucunda kalan varlıkları satıp yok etmek, onları harcayıp bitirmek. Üçüncü gelir kalemi de zamla, vergiyle milletin sırtına yük yüklemek. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu sistem nasıl değişecek? Cevap çok basit. Madem ki milli görüşle yönetilmediğimiz için bu felaketler başımıza geldi. Bu felaketlerden kurtulmak istiyorsak yeniden milli görüşe yeniden refaha sarılacağız. Bu kadar basit. Buradan 85 milyon vatandaşımıza sesleniyorum. Artık korkmaya gerek yok. Artık ümitsizliğe gerek yok. Artık YS'e düşmeye gerek yok, artık umut var, artık çare var, artık yeniden refah var elhamdülillah. Bundan böyle yıllardan beri olduğu gibi bundan sonra da ehveni şerlere mahkum değiliz. Bundan sonra hayrın kendisi var, milli görüşün kendisi var, yeniden refah var elhamdülillah.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 Yüzde yüz, yüzde iki yüz, yüzde üç yüz yirmiye varan maaş zamları yapıldı. Seksen bir ilimize yüzlerce refah projesinin benzeri de yetmiş altı yetmiş yedideki Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesi. Türkiye'nin doğusundan batısına iki yüzden fazla sanayi tesisinin temelleri atıldı o dönem. Dolayısıyla biz diğerleri gibi yapacağız, edeceğiz demiyoruz. Biz yaptık, yine yaparız Allah'ın izniyle diyoruz. Yaptık, yine yaparız.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 hibe olarak vereceğiz. Evet. Ve sağlanacak bütün destekler, bütün krediler evet. en uygun ödeme koşullarıyla evet. ve faizsiz olarak sağlanacak. Evet. Özellikle evet. genç kardeşlerimizin, öğrencilerimizin şikayetçi olduğu kayırmacılıklara, evet. adamcılıklara son vereceğiz. Evet. Gelir gelmez kamuya, işe alımlarda evet. mülakat sistemini kaldırıp atacağız Allah'ın izleyin. Evet. Bizim dönemimizde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 Yeniden milli görüşte, yeniden refahta birleşeceğiz. Bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşte, yine refahla güldüreceğiz inşallah. Diğerlerinin hiçbirinden millete hayır gelmesi mümkün değil. Kasa başındakiler, mevcut iktidardakiler bir şey yapacak olsaydı 21 seneden beri yapardı. Ekonomiyi bu hale getirmezlerdi. Bundan sonra da orta vadeli ekonomik programda ortaya koydukları rakamlar, bundan sonra vaat ettikleri, söyledikleri bu millete bir şey veremeyeceklerinin apaçık bir göstergesidir. Diğer taraftan masa başındakiler. işte aylardan beri söylüyoruz. Bu masa çatır diyor. Bu masa kırıldı, kırılacak diyoruz. En sonunda masa orta yerden kırıldı, çatladı, paramparça oldu. Altı partide o masanın altında kaldılar. Hepiniz gördünüz. Adeta tabir caizse saç saça baş başa birbirlerine girecek bir noktaya geldiler bir gecenin içerisinde. Daha bu noktada bu hale gelen bir yapının iktidar olup da Türkiye'ye millete bir şey verebilmesi mümkün mü? Elbette ki değil. Bizim her zaman ifade ettiğimiz altın günleri de böylece sona ermiş oldu. En son altınlar kimde kaldıysa o yaşadı. Altın günleri... Altın günleri acı bir şekilde sona erdi. En son altınlar kimde kaldıysa yaşadı. Hele hele meral hanımda kaldıysa diğer beş partinin vay haline. Altın günlerinin acı sorunu. Bir hayır gelmesi mümkün değil. Çünkü bir kere istikametleri milli görüş değil. Birbirlerine benzemez altı tane parti. Altı benzemezin bir araya gelip de bir şey yapması mümkün değil. Ve daha başlamadan bitti e, kasa başındakilerin 21 seneden beri yaptıkları ortada Öyleyse sorunun cevabı çok açık ve çok basit geçmişte bu milletin yüzünü güldürmüş kapı gibi iş bitirme belgeleri olan altın yıldızları altın yıldızlı referansları olan milli görüşten yeniden refahtan başka bir çare yok İnşallah Cenabı Allah'ın yardımıyla izniyle milletimizin teveccühüyle ferasetiyle siz teşkilat mensuplarımızın gayreti ve terlemesiyle 14 Mayıs'ta milli görüşü yeniden iktidara taşıyacağız ve bu aziz milleti milli görüşle kurtaracağız inşallah. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Refah gelecek, zulüm bitecek, refah gelecek, yüzler gülecek inşallah. Bir kez daha değerli ilçe başkanımıza, kıymetli il başkanımıza, bütün Tekirdağ ve Çerkezköy teşkilatlarımıza, emeği geçen bütün kardeşlerimize, değerli misafirlerimize, genel başkan yardımcımıza, MKYK üyelerimize... Ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Salonu böyle mükemmel bir şekilde dolduran, bizlere en mükemmel bir şekilde bağrına basan, siz Çerkes Şerkezköylülere, siz Tekirdağlılara, siz değerli milli görüşlülere en içten teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Esselamu Aleyküm. Muhtemelen Genel Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah yar ve yardımcıları olsun. Hediyelerini takdim etmek üzere. İlçe Başkanımız Bünyamin Sönmez Beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar şu kürsüyü de buradan alalım. Gençlik Kolları Başkanı Dursun Böcekçi Beyefendi de Genel Başkanımıza bir hediye takdimi olacak. İl Başkan Yardımcımız Murat Karaca, kendilerine Genel Başkanımıza bir hediye takdimi olacak. Kızılpınar Mahalle Temsilciliğimizi sahneye davet ediyorum. Genel Başkanımıza toplu bir fotoğraf vereceğiz. İlçe başkanımızı da alalım, il başkanımızı da sahneye davet ediyoruz.